Selamun aleyküm, kardeşlerim. Bu mübarek, mübarek günü, de Selamun aleyküm kardeşlerim. Bu mübarek Cuma günü Yüce Yaratıcımız Allahü u Teala'ya inancımızı göstermek adına sizi de yarın derneğimize bekleriz. İyi akşamlar. Selamun aleyküm kardeşlerim. Bu mübarek Cuma günü Yüce Yaratıcımız Allah-u Teala'ya inancımızı göstermek adına sizi yarın derneğimize bekleriz. İyi akşamlar. Selamun kardeşim. Ulan senle bi siktir git aman akayım. Defol lan evimden. Nadet olasın Müslüman. Fiz kafir. O Musa bibi nasılsın? İyiyim abi Bülsen. İyidir Allah buyurun. Ne için gelmiştin? Ee, şimdi Allah olduğunu iddia diyorsun. Tövbe etmek için hala geç değil. Bu attığın kitabı oku, ondan sonra kararını ver. Tabi kesin okurum. Okursun Hadi İyi akşamlar. Görüşürüz. Sana da. Ulan bu şerefsiz de millet gitti ya, bunun kafasını bir alalım biz ya. Yarın bunun kellesini almamız gerekiyor. Herkese haber verin. Ümmümin kardeşlerim, Firavun bize öldürmeye gelecekmiş, bu kafir topraklardan kaçmamız gerek. Gelin lan buraya. Kaçın oğlum kaçın lan. Ah sittir, denize denk geldik. Müce Rabbim bize bir yol aç. Gelin lan, lan, lan buraya. buraya. <gülüyor> danları danları danları danları oğlum danları. bu ne adamlar denizi ikiye yarmış. <gülüyor> Kaçmayın lan gelin. Allam ben yüzme bilmiyorum. Ama yarım. Yümenki kardeşlerim, Vicerat Bin'in sayesinde şu an buradayız. Artık girebiliriz.